Allahummsallii ve sallim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ade de in aminllahi ve iftali elbizbillahinnel rahmani racim bismillahirrahmanirrahim maddenin bileşkesinin oluşumuna etki etmesi Allahu Zülcelal'in bir şey yaratmak için emrettiğinde bunun olması onun ilminde bir birleşme ile asıl olur. Bu birleşim nihayetinde bir oluşumu getirilecektir elbette. Ancak bu eleşimden sonra meydana gelen etkileşim, bu ilkeler dairesinde yaratılanla yaratıcı arasındaki sadece farkın izahatına değil, aynı zamanda yaratılmış olan her şeyin onun emri ilahisiyle yaratılana ve yaratılanın hizmetine tevdi edilmesine işaret eder. O hakikatle Sad Suresi'nin 36. ayeti kerimesinin iki kısmı bu hakikati bizlere ifade buyuruyor. Allahu Zülcelal Sad Suresi'nin 36. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaiz billah fasahharna lehu'r riha reyi bir emrehi Ruhaınbe Böylece rüzgarı ona musahhar kıldık Onun emriyle irade ettiği yere yumuşak bir esintiyle akıp giderdi Allahu zülcelal'in maddeye boyun eğdirmesi onun eğdirilme sürecinde bir fiziksel değişimi ve bir kimyasal etkileşimi gerektirir ilmi ilahi onu böylelikle bizleri izah etmelidir ki bir peygamberin elinden çıkmış olan şu mucizeyi ilahiyi biz hakikatini anlayabilelim. Yoksa onu gerçekten ayırt etmek asla mümkün olmaz. Devrin içinde birilerinin o zat-ı muhteremlere sihirbaz demesi böylelikle aslı olur. Öyleyse şu fiziğin hakikatine bir bak ki onlar maddeler, var olan her şeyin bir kodu olduğunu gösterir. فَسَخَّرْنَا كَف۪يمَسِ ''Musahhar kıldık'' kelimesi ilim erbabının anlamasıyla beraber bir emri ilahidir. Bu emri ilahinin üç ciheti üç harf ile bizlere izah olunur. سَخَّرَ yani Sahara, musahhar kılınmak emre amade kılınmak bu maddenin üzerindeki her nevi emrin nihayetinde yaratılan tarafından kullanılma izni anlamına geliyorsa, bu izin mutlak surette bir talebi gerektirmektedir. Elbette ki o talep bazen ve sadece sözlü olmaz. Bazen o peygamberlerin civarındakiler o peygambere karşı iftira ederler de Allahu Zülcelal bu iftiranın ortadan kalkması ve insanların imana gelmesi için bir imkanı yaratmıştır. Öyleyse bu talebin bir izahı gerekir. Bu izahat yeryüzünde peygamberleri reddeden insanlara karşılık maddenin boyun eğdirilme hakikatiyle ortaya çıkar ki bu harfi hada bir hakikat olarak çıkar karşımıza. Maddenin harfi ra ile emre tabi olması ve şu ana dek ifade ettiklerimizin birer harf işaretinden muttali olması bunun fizikken anlatılmayacağı anlamına gelmez. Evet, maddeye boyun eğdirilebiliyorsa bu maddenin üzerinde her nevi bu üç çeşit unsurun bir araya getirilmesinin insan tarafından mümkün olmayıp ancak Cenab-ı Hakk'ın emriyle hasıl olabileceğini de bilmek gerekiyor. Zira İnsanoğlu bugünlerde de maddeye boyun eğdirerek onu istediği şekil ve kıvamda kullanmayı arzu ediyor. Ancak hakikat ki bir üçleme söz konusu. Bu üçleme bugün için madde dünyasında kuark aralıkları olarak ifade edilebilir. Her bir maddenin kendi içerisinde elektronla çekirdekleri arasında 3 ayrı çekim gücü vardır. Ve bu çekim güçlerinin çekirdekte de birer karşılıkları vardır. Bunlar üçlü bir sistematikte o kadar hızlı değişime uğrarlar ki insan bunların herhangi bir anında o maddeyi kendi emrine musakhar kılmaya kalksa o an itibariyle değişebilme cihetine sahiptir. O anı yakalayabilmek teorik olarak mümkün olduğu düşüncesi doğabilir elbette. Ancak bu teori mutlak surette fiziksel olarak mümkün olup kimyasal olarak mümkün değildir. Fiziken mümkünat bizim dünya hayatında demiri, alüminyumu ya da bir başka elementi istediğimiz gibi kullanabilme imkanını sağlıyor. Ancak demirin kendi esasının sadece altına dönüşmesi değil, insanın istekleri doğrultusunda hareket edebilir olması maddenin insanı tanıyabilmesiyle mümkündür. Zira bu kuark aralıklarında insanların her birisine kodlanmış olan bir yapısı var. Elbette ki bu bütün insanlar için geçerli değildir. Ancak Allahu Zülcelal'in seçmiş olduğu kullarının DNA yapılarının farklılıkları ondan doğan istek ve taleplerin madde üzerindeki etkisiyle etkileşimine işaret eder. İnsanoğlu özellikle Rasulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru Muhammedisi etrafında yaratılmış olmasının gereğince, ondan evvel gelmiş olan peygamberlerin onun nurunu taşıyor olmasının gereğince bu ışığın DNA üzerindeki etkisine bakıldığında maddeyle olan ilişki daha iyi anlaşılabilir. Onun nuru o peygamberlerin üzerinde olmasaydı, hakikat Allahu Zülcelal'in فَسَخَّرْنَا لَهُ Böylece rüzgarı da ona musahhar kıldık diyebilmesini sözle, beyanatla kontrol edebilmesi mümkündü. Her maddeye tecelli edecek tezahürat, bir sonraki dersimizde anlatılacak hakikat. Ancak burada bilinmesi gereken incelik, Nuru Muhammedi'nin bir ışık olup ilmi ilahiden tevdi edilmiş olan bütün maddeye izharıyla anlaşılmakta. Yani atomun üzerinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın o ilk ışığından kendi parçasını taşıyan bir incelik var. Biz bunlara kuark aralıklarındaki etkileşimler diyoruz. Her bir kuark aralığında o maddenin atom ağırlığının neresin, neresinden bakarsanız bakın üstü adedin C aralığı var. Ve bu aralıkların her birisi o maddenin hem ne kadarlık bir ömre sahip olduğuna hem de ne işe yarayabileceğine dair izahat taşıyor. Hem aynı zamanda bir hard disk vazifesi de görmekte. Üzerindeki sesi, görüntüyü, kokuyu taşıyabiliyor. Bir kodlama usulüyle belki o maddenin üzerinde var olan her türlü incelik devrin birinde okunabilir olacak. Bu masaya kaç kişi dokunmuş? Bu masanın etrafında neler konuşulmuş? Elbette bir tahta parçasından bunu almak mümkün değil gibi görülebilir. Ancak özel yapılacak olan alet edevatın içerisinde bu kuark aralıklarının üçlü DNA yapısı yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Bu durum onları istediğimiz gibi yönetebileceğimiz anlamına gelmiyor ki yapay zekanın geleceği de bunu çözmek üzerine odaklanacak Allahu u Zülcelal'in peygamberlere vermiş olduğu bu hakikat ve hikmet hiç şüphesiz bunların aynı anda gerekli kilide kavuşmasıyla mümkün Ama başta söyledik ya her birisinin kendi kilidi kendi zaman devri boyunca sürekli değişmekte bu değişimin anında yakalayıp doğru kilidi bulabilmek ise imkan dairesinde değil. Ancak birisinin zamanı durdurmasına muhtaçız. Sadece zaman değil aynı zamanda mekanın da durması gerekiyor bu durumda. Hem zaman hem mekan durmuşsa her ikisinde bu sözü söyleyebilecek bulunabilir mi? Elbette hayır. Bu kadar büyük bir hızın içerisinde üçünün aynı anda üst üste gelmesi ve bunun anında da o mekandaki insanın buna söz söyleyebilmesi. İşte her şeyin durduğu anda ya da daha iyi anlaşılması için söyleyelim, her şeyin yok olduğu anda her şeye var ol ya da yok ol diyebilecek olan tek bir varlık var. O da Allahu Zülcelal. Allahu Zülcelal'in bu emri ilahisi o peygamberde öyle bir hikmete tayin olunmakta ki Madde, bu sesin titreşimini duyduğu anda kendi zamanı ve mekanını durdurabilme özelliğine sahip. Yani rüzgarlar çağrılmadan evvel bir an için durdurulurlar. Onu söyleyenin durması da o kadar kısa bir sürede gerçekleşir ki etrafındaki insanlar bunu asla ve katiyetle anlasmazlar. Bu hem zamansızlık ve mekansızlık demek değildir. Zamanın ve mekanın olduğu bir yerde her ikisini duraksamaya mecbur edilerek üçlü şifrenin bu kadar büyük rakamlar arasında durdurulmasını gerektirir. Bu kadar büyük bir hakikatse mutlak surette büyük bir ilim yani bilgiyi saklıyor olmalı içinde. O ise ancak ve katiyetle nur-u Muhammedi ile mümkündür. Zira Nur-u Muhammedi'nin insan DNA'sında bırakmış olduğu iz, 8. genomda büyük bir frekansatif hareketi dönüşür. Karşısındaki maddeyi durdurur ve bu hakikat ve hikmetle yürür ve hakikat gerçekleri ortaya çıkarırcasına bir an için durur. Ardından onun tefsiri mümkün olmaz tamamıyla bitirmeye. Şu Kur'an-ı gibi tefsir edilse kıyamete kadar. Asla ve katiyetle nihayet bulmayacak. Ancak kim ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kapısına varıp da ondan talep edecek, onun Rabbul Alemin tarafından verilmiş olan nuru Muhammed ile maddenin içindeki hikmete muhatap olacak. Eskiler buna eşyanın ilmi demişler. Bu eşyanın ne manaya geldiğini anlamak ya da onu tutup evirip çevirip altına bulaştırmak demek değil. Böyle zannedenler yarı halette kaldılar. Hakikat bizim o musahhar edicinin altında musahhar edilenlerden olup hayra yönetilenlerden olmayı talebimiz bu hikmetin en büyük ve en asli vazifesidir. Haftaya yeniden görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla.